Mural Talk çok güzeldi, ancak keşke eski oyunculara yönelik de bir şeyler olsaydı. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone olursanız sızıntılardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoya başlayalım. İlk olarak Janet'ten bahsedelim. Kendisi kromatik karakter olarak gelecek. Yıldız gücü ise uçarken bayağı bir uzaktaki çalıları bile görebiliyor. Diğer karakterimiz Bonnie ise tahminimce gizemli olarak gelecek ve direkt nerf gelmesi gereken bir karakter. E evet. Sızıntılardan bazıları oyuna geldi. 15 günlük giriş ödülleri. Destansı karakter verilmesi de doğruymuş. Anında karakter yükseltmesi de doğruymuş. Ancak maalesef bu özellik sadece yeni başlayan oyunculara göreymiş. Ben de beğenmedim ama cidden yeni başlayanlar için güzel olmuş. Çünkü 60'a yakın karakter var, yeni başlayan için çok uzun bir süre. Yeni güncelleme gelince de sızdırmalar olacaktır. Bu yüzden anında haberdar olmak isterseniz, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Gelmeyen BT21 kostümleri ise bir sonraki güncellemede gelecek büyük ihtimal. Ve son olarak denge değişikliklerinden bahsedeyim. Videoda görünen sadece 3 şey var, Feng'in süper hasarı 1800'den 1500'e düşürülecek. Yine Feng'in canı 6750'den 6450'ye düşürülecek ve son olarak boya aşırı güçlendirme geliyor. Mermi gidiş hızı aşırı hızlı olacak. Max'in mermi hızından bile hızlı sanırsam. Bir de varsayılan rozetler animasyonlu olacak. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.